Şey. Diyelim ki böyle bir şey yaşamaya başladık. Çocuğumuzu okula severek, isteyerek göndereceğiz ama okula uyumu olur mu, olmaz mı gibi endişeler yaşıyoruz. O zaman neler yapabiliriz? Öncelikle hangi okula yazdıracağız, ne yapacağız gibi her velinin kafasından geçen sorular var. Okulu seçmek için çok titiz davranıyoruz, işte bakıyoruz koşulları iyi mi, şöyle mi, böyle mi? Ama bazı velilerim ben bunu çocuklarıyla da paylaştığını görüyorum. Çocuklarımız ne yazık ki hangi okulun kendisi için iyi olduğunu anlayacak olgunlukta değiller. Onun için duvarlarında mikiler olması, işte tavşanlar olması okulun çok iyi olduğu anlamına gelebilir. Ya da bahçesinde gördüğü herhangi bir oyuncak ona çok cazip gelebilir. Ama bu okulun iyi olduğunu gösteren bir veri elbette değil. O yüzden... Bazı konularda tabii ki çocuklara fikrini sorabiliriz ama okul seçimi onlara fikrini sorabileceğimiz bir konu değil. Yani okulun bahçesinden girip ister misin seni bu okula gönderelim mi kızım dediğimizde istemem derse bir sonraki adımımız ne olacak? Onu istemediği okula zorla mı götüreceğiz? Dolayısıyla ona böyle bir soruyu sormamak sonrasında onu istemediği bir okula göndermekten, çok daha doğru olan olacak. Böyle bir seçimin içine çocuğumuzu sokmamaya çalışacağız. Tercihi biz yapacağız ve ona okula gideceğini söyleyeceğiz. Okula gitmek ister misin sorusunun sorulmayacağı gibi hangi okula gitmek isteyeceği konusunda da kendisine bir tercihte bulunma hakkı vermiyoruz. Ha, okula gidip okulda hoşuna gitmeyen şeyler olur ve bu gitmeyen şeyleri... Biz de tespit ederiz, değişikliğe gireriz. Bu tabii ki tamamen bambaşka bir konu. Ama baştan onun seçimlerine bırakmak ya da okula gidip gitmemeyi onun seçimlerine bırakmak çok doğru bir seçim yaptırtmak yöntemi olmayacak. Bunun dışında birdenbire bir gün sabah kalkıp hadi bakalım okula gidiyoruz dediğimizde çocuğumuz ne zihinsel ne ruhsal olarak buna hazır olmayacaktır. Öncesinde hatta birkaç ay öncesinde Eylül'de başlayan okullar için bu birkaç ay yazbaşı olabilir. Ee, okulun nasıl bir yer olduğunu, orada ne kadar güzel şeyler yapılacağını, neler öğrenebileceğini, e, nelerle oynayabileceğini, orada pek çok arkadaşı olacağını anlatmak, ona okulu bir şekilde tanıtmak çok önemli. Çünkü çocukları biz bir şeylere hazırlayabilirsek. Onların da uyumlu olmasını sağlamış oluruz. Yine arkadaşları olduğunda onlarla bir şeyler paylaşabileceğini, paylaşmak gerekliliğini... ...özellikle tek olarak büyüyen ve çok fazla çevresinde arkadaşı olmayan çocuklarda bu paylaşma bir problem haline alabiliyor. Ve okula gittiğinde uyumunda bazı zorluklara neden olabiliyor. Bunları daha öncesinde anlatır. Bu anlatmayı sadece sözle anlatmak değil... Gece okuduğumuz masalların içine, anlattığımız küçük hikayelere, seyrettiğimiz filmlerin içine de yedirebilirsek o zaman çocuğun okula uyumu çok daha kolay bir hale gelebiliyor. Bütün bunları yaptıktan sonra ilk günü mümkünse anne baba beraber çocukla okula gidiyoruz. Ee, eğer tabi bunlar olanaklar dahilindeyse çünkü herkes çalışıyor ve zorluklar oluyor. Ama en azından bir ebeveynin o gün için... Çocuğun yanında olması ve onu okula hazırlaması önemli. Ve birkaç günlük süre e, bu birlikte gitmeyi sürdürüyoruz. Okulun kapısından bırakıp eğer çok ağlıyorsa orada olduğumuzu, bahçede olduğumuzu ifade ediyoruz ve yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Bir de döndükleri zaman evde olabilmeye çalışmak bir o kadar önemli. Bu evde olmanın sebebi onu karşılamak, onun neler yaptığını konuşmak... Yaptığı şeyler için ona güzel sözler söylemek, ee, ödüllendirmek olarak söyleyeceğim ama bu ödüllendirmek ona bir şey almak anlamında bir ödül değil de daha çok aferin benim kızım o ne kadar da güzel şeyler yapmışsın, okul ne kadar da güzel bir şey diye ödüllendirmek. Ama bunun yanında okulda olmuş ters şeyler olabilir. Biz okulu bu kadar överken çocuğumuz eğer okulda tatsız bir şeyler yaşamışsa, bunun söylemesine izin vermemişti olabiliyoruz bazen. Bunu atlamamak lazım. Çünkü biz çocuğumuza hep güzel şeyleri, hep olumlu şeyleri söylediğimizde çocuğumuz öbürlerini söylemeye hakkı olmadığını, duyulmadığını, görülmediğini düşünebilir. İşte bunların olmaması için o övme kısmının bir adım öncesinde günün nasıl geçti, bugün neler oldu Hadi anlat bakalım bugün neler yaptınız gibi sorular sormakta yarar var. Eğer tatsız onun canını sıkan bir şey varsa onu ciddiye alarak sabırla dinlemek ve belki çok küçük en azından bizim için çok küçük görünen o problemi e, onun yaşından ve dilinden önemseyerek anlamaya çalışmak ve o problemin çözümü için biz öneri sunmak değil de onun Bulabileceği önerileri onunla birlikte bulmaya çalışmak, sonrasında da onun yaptıklarını evet önemsemek, aferin demek gibi yollara gidersek o zaman çok daha onu okula da, hayata da, problem çözme becerisine de alıştıracak şeyler yapmış oluruz. Çünkü okulun akademik işlevi kadar hayata çocukları alıştırmak, hayatı çocuklara öğretmek gibi bir işlevi var. Yine sosyal beceri kazandırmak gibi. Bu işlevi zaman zaman özellikle de bu sınavlar nedeniyle hepimiz göz ardı ediyoruz. Ama hele küçük çocuklar için bu göz ardı etmeyi biraz daha az yapmamız gerekiyor. Bazen anne babalar olarak şunu yapmayı ihmal ediyoruz. Çocuklarımız işte televizyon izliyor bir şeylerle uğraşıyor. Biz de okulla ilgili ufak tefek sorunları çocuğun yanında konuşuyoruz. Öğretmenin yaptığı yanlış bir hareket olabiliyor bu. Çocuklarımızın nasıl bizim söylediklerimizi radar gibi çektiğini ve sonra bunu kendi zihinlerinde nasıl bir algıya dönüştürdüğünü unutuyoruz. O yüzden okulla ilgili, öğretmenle ilgili konuşmak istediğimiz bir şey varsa ve çocuğumuzun bunu duymasını istemiyorsak onun uyuduğundan değil emin olduğumuz bir zaman diliminde yapmamızda yarar var. Bir başka yapmamızı tercih edeceğimiz şey evde kızdığımız bir şey yaptığında bak seni öğretmenine söylerim görürsün şeklinde okulu bir tehdit olarak görmek.